Ezberasız ederseniz yorum, ayağım çok tatlıdır. Bu kadar şey mi yap? Şarsım ayak yolunda Öyle akçımasız bir ayak ki Her şey gitmiyor yolunda Söyle bir vicdansız söyle hadi Bana ne oluyor bu aralar bilmiyorum Sor bir sor bir kalbimde bir yangın var bir en başına ben içindendir Başka dillendeydim ilan Hüslenkanızın bir sanattır Padişah kızı olsan da küstüm Ben çok dil sökmüştüm aşkına Gelin bu yangını söndürün artık Beni özürden korkun Mısırıma bakma halisin gözlerimin önünden gitti. Sen bir